Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Oyun canavarının yeni bölümüne karşınızdayız. Bu bölümde küllerinden doğan bir oyunu sizlerle deneyimleyeceğiz. Hangisi bu? Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Yani bu oyunun arkadaşlar tekrardan biraz daha düzenlenmiş hali biliyorsunuz. Call of Duty Modern Warfare serisi zaten çok popülerdi. Hatta Activision bunun kısa süre önce yani geçtiğimiz yıl... Tekrardan Modem Warfare isimle satışa sundu. Tabii bu, bu reboot değildi. Daha çok böyle o zamana dair yan senaryolardan birini deneyimledik. Fakat Modem Warfare 2 Master'da seneler önce çıkan Modem Warfare 2'nin tıpatıp birebir benzeri, aynısı lakin grafikleri çok daha iyileşmiş olarak karşımızda. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan oyuna bakalım. Grafikler ne derece tatlı hale gelmiş beraber deneyimleyelim. Evet arkadaşlar Masterın katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının bu bölümünde Modern Warfare 2 oynuyoruz. Başları biraz geçtim. Ben eğitim turu falan vardı. Oraları atladım zaten. Oralarda çok bir şey de yoktu. Dolayısıyla sadece e, buraları Oynayalım beraber. Sonrasında zaten çok uzun tutmayacağım sizleri. Bir oyunun grafiklerini göstermek istiyorum. Hani Remastered'da neler değişti, neler oldu. E, bunlardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Oyunda multiplayer yok arkadaşlar. Dolayısıyla satın alırsanız bunu göz önünde bulundurun. Sadece campaign modu var oyunda. Yani aldığınızda size hayal kırıklığına uğratmasın. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Evet gördüğünüz gibi grafikler biraz daha iyileştirilmiş eski oyuna nazaran. Siviller ee, falan kaçışıyor Savaş ortamı malum e, Grafikler daha iyi detaylar daha Gerçekçi bu arada ben oyunu e, Toolparta 7'de oynuyorum yine 9. nesil bir i7 işlemci var bu bilgisayarda Ve gtx 1660 ti Ekran kartı bulunuyor 16 GB ramimiz mevcut Ve genel itibariyle fullde açtım arkadaşlar Şu anda her şey açık Gölgesinden efektinden yani çözünürlüğü her şeyi fulle getirdim ee, ve gördüğüm kadarıyla herhangi bir donma kasma vesaire yok oyunda grafiklerin yani e, gerçekçiliği bu kadar yani master'da daha fazlasını da beklemeyin yani bilgisayarda oynayacaksınız her şey full de karşınıza çıkacak olan görüntü kalitesi bu şekilde olacak arkadaşlar bunu size söyleyebiliriz şunları hemen alalım aşağıya orada ağaç ağaç, Aha, ağaç kırıldı Bak, bu güzel bir detay mesela Tabi bütün ağaçlar kırılmıyordur ama e, of, ateş ettiğim ağacın kırılması güzel olmuş. E, bakıyorum. Aman Allah, ım. aman Allahım. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Bas kazacak, bas suya bas. Pusuya düştük. E, şuradan şöyle bakalım kimse var mı? Göremiyorum da kimse. Birileri ateş ediyor. Bir kan man geliyor ekranı ama e, evet. Kimlerin ateş ettiğini de tam olarak göremiyoruz. Evet indirelim aşağıya. Kırmızı. Ekran kıpkırmızı. Hiçbir şey görünmüyor. Allah'ım. Yeniyorum artık. Off. Daracık sokaklarda evet kurtulduk galiba. Oradaki sudan. Ama bu aracın ömrü çok uzun sürmez arkadaşlar. Birazdan düşeriz muhtemelen. Aha bozuka. Lan gözüme gözüme geldi resmen bozuka var ya. Gördüm yani gelişini. El ver el ver el ver. Kaldır bizi. Aha. Aha kaçtı. Lan insan arkadaşını bırakır mı geride? Neyse ki hemen biz de toparlanıp girdik içeriye üst kata. Aha adamlar var. Lan insan bina ay temiz alır ön önce ya. Temizlemeden bizi de soktular içeriye. Flaş atalım. Aha. alalım. Burada kimse var mı? Göremiyorum ki yani biraz karanlık. Aha. Adam direkt yalnız. Gerçek savaşta olsak şu anda çoktan ölmüştük biliyorsunuz değil mi? Yani ha. Yani Lambert'te giriyorsun düşünsene adam arkandan tarıyorsun. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Ölüyorsun doğal olarak. Çocuk parkı ama çocuk yok içinde. Evet şunları alalım. Tık tık. Var başkan? Şu içerik giriyordu. On gitti zaten. Yapacak bir şey yok artık. O bizim adam. Yani arada sende gidiyordun var ya. Mesela şunu takip edelim bakalım. Evet. Burada. Evet. Burada da var adamlar. Yine şöyle tık tık tık tık tık tık tık tık. Olmadı. Evet. Evet, evet. evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Vur vur vur vur vur. Aha. Orada mı? Yok. Orada da yok. Aha. Bunları öldürdük. Tamamdır. Lan aksiyon bitmiyor. Aksiyon bitmiyordu. Ee, bitsin zaten. Ben de kaydı bitireceğim. Dedim gibi 5 dakika oynayalım dedik. Maksat oyunun grafiklerini size göstermek. Campaign modunun ne gibi of iyileşmeler olduğunu size göstermekti. Ya grafikler bu şekilde. Zaten hikayede değişen hiçbir şey yok. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Daha önceden oynadıysanız bence çok da satın almak mantıklı değil. Grafikler güzelleşti diye almak çok da buralarda kimse yok. Mantıklı değil. Şunu da öldürelim. Evet. Game save dedi. Biz de yavaş yavaş artık çıkalım. Arkadaşlar aksiyon seviyorsanız ve daha önce Modern warfare File 2'yi de deneyimlemediyseniz bakın burası önemli. Satın alın oynayın derin. Ama zaten of. aldıysanız çok da böyle aman aman değişen bir şey yok. Zaten bu oyun çıktığında zamanda da amanın prefikleri çok kötü değildi. Dolayısıyla şu anda da böyle çok Fena bir şey olmuş diyemem. Aslında şey yapsalardı yeni nesil çıktıktan sonra ne bileyim bu ışın izleme teknolojisi falan var ya. Onla anam birlikte yapsalardı daha değişik olabilirdi. Fakat şu anda bize çok aman aman bir şeyler vaat etmiyor. Bunu da size not olarak belirtelim ve oyunumuzu kapatalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yıllar önce çıkan Modern Warfare 2'nin Remastered versiyonunu deneyimledik. Grafikler gerçekten güzelleşmiş. Yani eğer bu oyunu daha önce oynamadıysanız indirip satın alıp oynayıp biraz daha deneyimlemenizi tavsiye edebilirim size. Gerçekten yine o yıllar önceki deneyimi sizlere sunuyor. Bu arada şunu dipnot olarak belirtelim. Bu sadece campaign'lik arkadaşlar. Yani multiplayer modu oyunda yer almıyor. Zaten şu aralar biliyorsunuz Call of Duty'nin Warzone isimli oynaması ücretsiz bir campaign'i Oynaması ücretsiz bir multiplayer modu var ki herkes onu oynuyor zaten. Dilerseniz odunda da deneyimleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta muhtemelen sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'ye göz atacağız. Biliyorsunuz bu aralar Game Pass'te ücretsiz olduğu için çok popüler. Ee, herkes şu aralar Xbox'ım olsa da keşke ben de bu oyunu ücretsiz olarak oynasam diyor. Dolayısıyla biz de bu yüzden haftaya Red Dead Redemption 2'ye bir göz atalım diyoruz. Önümüzdeki hafta Oyun Canavarının yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.